Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yanlış anlaşılan ve yanlış uygulama olan bazı şeylerden bahsedeceğim. Savaşta fıkıh, özel hayat, aile ve bazı insanların bazı konuları yanlış algılaması. Fıkı uygulayanların kişilik yapıları İslam'ı uygulaması da farklı olur. Örnek olarak Bedevi anlayışı olan insanlar İslam niyeti katı, kaba ve harici zihniyetinde uygularlar. peygamber zamanda zamanında zina eden insanların zina etti mi etmedi mi diye özel ellerine araştırılmıyordu peygamberimizin evinin içine bakan ins bir insana eğer bu değnek sana yapmışsaydı vururduğunda çünkü o ev özeldir özel hayata kimse karışmaz ama bu bazı e, ülkelerde, ülkede bazı ülke uygulamalarında özel yaşantı bile araştırıyormuş. Araştırılıyorsa yanlış. Araştırmıyor. İslamiyet'i kötülemek için yapılıyorsa o daha da büyük yanlış. Demek ki insanlar bedevi anlayışında olan kimselerle yönetiliyorsa katı Harici cinet olma ihtimali vardır. Halbuki bizim dinimiz el kesen falan bir din değildi. Örnek olsun, savaş esnasında küfür ahkam ile ölüten ülkelerde ceza verilir, ama bizim sistemimize savaş esasında savaşta savaş esasında hiçbir ceza verilmez. Saden savaşta moral bozuk olan insanların moralini tekrar bozmaya hiç kimsenin hakkı var mı? Allah cezayı vermeyin diyor. E biz ise daha iyi biliyoruz gibilerde düşünme hakkımız var mı? Aile yapısına da fıtratlarındaki yapıya uygun dini anlatır Allah. Ama ondan, ondan sonra bu kişinin özel hayatında neymiş diye araştırması, yok bu özel hayatında şu cezayı çarptıracak fiydiyatı var mı ya da yok mu diye araştırması doğru değildir. Örnek olarak daha önceki şeriat şeriatı açıklarken zinayı nasıl anlatmıştım bir kadınla bir erkeğin birleşim haline dört erkek ve sekiz kadınlarla görmesi hadisesinden sonra ceza verilir. Ayrıca e, herhangi birisi etti mi etmedi mi nerede çalışıyor araştırması büyük yanlıştır. İslamiyete uygun değildir. O halde İslamet daha önce söylediğim gibi put daha uzundur. Bu kadar tolerans olmasına rağmen cezalar çok ciddi olduğu için ne zina olur ne hırsızlık. Yola kenarcıkta oturdum hadi. Aile yapısına karşı aile düzenimiz daha iyi olsun diye Karıştırdığım devlete bağlı kişiler benim ailemi yıkmaya çalıştı. Ben yıkılsın diye ben söylememiştim. Bizim dinimiz aileyi yıkmaydı, yapmaya yöneliktir. Neden? Çünkü iblis şeytanların peygamberidir. Şeytanların peygamber olmasa hesabı ya kendi adamlarını dünyaya gönderiyor. Kötülükler yapın diye. Bu ara birisi geliyor, ben şu kötülüğü yaptım. Öbürü geliyor, bu kötülüğü yaptım. Öbürü geliyor, bu kötülüğü yaptım. Ne birisi diyor ki, ben karı kocasını açtım ve boşandırdım. İşte sen en iyisini yaptın diyor. Mesela İslam sisteminde hiç mi inatsız insan olmuyor? Olması normaldir. Peygamberimiz zamanında bir, bir e, adam diyor ki bana bol koyun ver. Peygamberimiz diyor ki yazık etti kendine. O tekrar geliyor. Bana bol koyun ver. Daha önce İslam ka kanunlarına, İslam yaşantısına tam uygun olanı yaşayarak insan bol koyun yaptıktan, verdikten sonra Allah zekat sadaka fitneyi ze zekat memurlarına vermiyor. Bunun karşısında ben ahlak polisiyim. Bu kür dök. Öyle bir şey yapmadı. Örneğimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer biz bunun tersine başka şeyler uydurursak ne deme gelir? Biz Hazreti Muhammed'den Allah'tan daha iyi bilir, anlamına gelir. Demek ki insanlar hırsız mı değil mi? Zina etti mi etmedi mi? Özel yaşantısı bu mu değil mi diye araştırması doğru değildir. Herkesin yaşantısı kendisinedir. Ama işatlar geldiği zaman şahitler ve koşullar geldiği zaman cesareler verilmez mi? Verilir. Ama sen insanların baş, peşine polis dik sonra yok efendime söyleyeyim bu bunu yaptı bu bunu yaptı kır doğru değildir Allah bile bunu emretmemiştir. İnsanların içindeki polis Allah'tır. Allah'ın yerine geçecek hiçbir polis yoktur. Polisin böyle yaşantısına, yaşantısına karışması yemek düşer. İnsanların özel yaşantısı kendisine aittir. Özel yaşantısında bir şey varsa belli şartlarda belli şekillerde olduğu zaman uygun Bu şartlar oluşmadan uygunamaz. Hatta şeyler suyolarda bağcı ya da soygunculuk yapanlar bile yakalanmadan Tövbe ederse affedilir. Affetmenin yetkisi Allah'a aittir. Ceza verme yetkisi Allah'a aittir. Nasıl olur da Allah'ın yerine insanlar yok zina etti, vur. Yok özel yaşantısında bunu yaptı, kır. Olmaz. Özel yaşantısı özele aittir. Araştırma yapılamaz. İslamiyet'te özel yaşantısının yaşantının sırrı vardır. Peygamberimiz zamanında tekrar ediyorum camdan içeri bakan insana bu denek sana gelseydi buyurdu diyor. Çünkü insanların özel hallerini araştırmak İslamiyet'e uygun değildir. Ama bugün bakıyoruz yok özel yaşantısında zina yaptı vur. Savaşta esnasında şu cezayı yaptı. Kır. Olmaz. Savaşta hiçbir ceza verilmez. Aile yaşantısına karışılmaz. İslam sisteminde hiç mi kafir olmayacak? Hiç mi münafık olmayacak? Her çeşit insan olacak. İslam sistemi yalnız Müslümanların değil, tüm insanların sistemidir. Teşekkür ederim Arkadaşım beni sevdiğiniz için.